Hey fraud, why not <laughs> Hadi söyle, kimin ne, kiminin nerede? onunla bile olmaz karanlık geceler çünkü yaşanır mahallemde Fruit'la namli dolduk artık yani Memin kime gelecekse Bu yüzden camın kenarından yakın işte Şaramda saplanırsa karışmam hiç de Dolmuşsun içlikte, peki kimin sikinde? Çaresizliğin görünüyor, bin öteden beriden Geldim bu kültürü değiştim aniden Yumruklarımı değil, mikrofonu konuşturdum bu sefer, bu sefer İntikamı takmışsın kafaya Vasa cesaretin çık karşıma Saplanan bıçakları çıkardım ve iyileştim kısa zamandır Sonra alacağım var bu iyi niyet avcılarından Sokakta her tipten adam var En tekli rahat moduna ondan haberdar Dostediğin insanlara bir bak Çünkü artık niyetleri bir daha fazla var Anıları 5 kuruşları sadece kadar varlar Mahallemden kaybol hemen ve sakın hafdilemem bana Affettim onca zaman bana bak Hiçbir şey hatırla Soktumun küresi hatırla Hatalısın sonuna kadar Hayır yemin etsin hatalı olmadığını dair inanıyım ulan Ne geçeşit bir varlık Ne çeşit bir varlık İnsan demek Adamların hatırla Hepsi seneler abi çekmişti bana Kendilerine yediriyorlarsa Buna satmışlar beş kuruşa Karakterlerini kabul etmezler Söylerim bunu her durumda yine Yanımdakiler zaten yiyip süremiyor Daha kaykas onun da bir amacı var Hepsi söyledi bunları Bana yapmaması dışına Melide yargılık değil mi? Söyle hadi moruk söyle Diklerim sözde Yalansa yalansa yalansa Unut gitsin malam yanımda Boşver etsin malam yanımda Unut gitsin Unut gitsin, alam yığınımda. Unut gitsin yani. Unut gitsin. <gülüyor>